Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlere GTA'da failed e, şu hata yani şu hatayı nasıl çözebileceğinizi göstereceğim. E, arkadaşlar hiçbir program indirmenize falan gerek yok. E, şimdi hemen belgelerime girmeniz lazım arkadaşlar ilk öncelikle. E, buradan Rockstar Games GTA ve GTA 5 settings'i e, düzenlediyorsunuz. Veya tepette açıyorsunuz. Şimdi arkadaşlar bakın buraya Ctrl f yapıyorsunuz şöyle dx. Bakın şimdi dx versiyonu e, sıfır yapıyoruz, sıfır yapıyoruz arkadaşlar ve bunu kaydediyoruz hemen kontrols yaptım kaydet Bu kadar arkadaşlar başka bir şey yapmanıza gerek yok. Çok çekimli bir arkadaşlar ben de çekimden e, burda buraya kadar arkadaşlar. Bir dakika daha görüşürüz. Bye-bye.